Bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay sabah 8. 45'te Oğlak burcundaki Plütonla karşı tacı yapacak ve boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Gün genelinde duygusal baskılar hissedebilir, manipülatif durumlarda da karşılaşabiliriz. Günlük sorumlulukların ve otorite figürlerinin kısıtlamaları artabilir. Şartları fazla zorlamadan akışta kalmaya uyum göstermeye çalışalım önemli iş ve görüşmeler için ayın boşluktan çıkmasında beklemek faydalı olabilir bugün Merkür akrep burcundan ayrılarak yay burcuna geçecek Merkür 17 Aralık'a kadar yay burcunda olacak düşüncelerimiz daha iyimser ve özgüvenli olabilir büyük plan ve projeleri odaklanabilir idealist girişimlerde bulunabiliriz seyahat eğitim yurtdışı bağlantılı konular yabancı kültürler daha fazla ilgimizi çekebilir konuşmalarımız aşırı güvenli abartılı olabilir ve iyimser beklentilerle sözler verebiliriz ancak ayrıntılar bizi sıkacağı için zaman zaman günlük yaşamdaki detayları gözden kaçırmamız mümkün Ay akşam 18.58'de Aslan Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'ndaki Ay ile Yay Burcu'ndaki Merkür ve Güneş arasındaki üçgen açı, akşam saatlerinde zihinsel enerjimiz ve iyimserliğimizi yükselterek bize destek olabilir. Çevremizde daha uyumlu hissedebilir, kendimizi ifade etmekte başarılı olabiliriz. Yeni fikirler üretip yeni bilgiler öğrenmemiz de mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.